Değerli seyirciler çok ciddi bir konuya parmak bastı Sevinç Hanım. Yani gerek firmalar, şirketler, hı hı. gerek kurumlar, evet. gerek aileler, bireyler, evet. kendileri, çocukları, arkadaş grupları için bile ee, özellikle stresli mesleklerde stres yönetimiyle ilgili hı hı, evet. profesyonel e, terapi, psikolog yardımı evet. e, terapist yardımı alabilirler. Gerçekten bu e, bunu stres yönetimine bir sanat halinde icra ederler. Evet. E, ve bu da çok faydalı olur. Evet. Galiba bu stres yönetim ve öneminin e, faydasını izah etti evet. diye düşünüyorum. Evet, evet. Bu konuda başka ilave etmek istedim. Rahat şey. olduğumuz dönemlerde stres e, işimize yarar. Tamam. Eğer ki rahat değilsek, tamam. tabii ki psikolojik olarak, fiziksel olarak tamam. e, kendimizi kontrol altında tutamıyorsak bu Stresten dolayı vücudumuzda hasara neden olur. Bağışıklığımız, bağışıklık sistemimizde de sorunlara tamam. neden olur. Ee, biz bize büyük hasarlar verir. Yani, çok çok önemli. Doğru, o doğru, yüzden eee temelde bir bıçak diyeyim, Doğru evet. yönetemezsen evet. bıçak domates kendi kendini değil mi? doğrarsın. Evet bıçak kullanmaz zorundayız. Evet. O zaman stres her zaman var olacak. Bir evet. şekilde karşımıza evet. her Zaten an çıkabilir. Ins, daha önce de belirttiğim gibi insanların hani doğduğu günden hani bebek kendi stres oluyor. Stresli evet. olmaz Anne ya. karnında 9 ay Aynen. hangi derimiz stres olmadı evet. değil mi? Dünyaya <gülüyor> geleceğim nelerle karşılaşacağız. <gülüyor> Dünyaya mı göreceğim beni ne bekliyor? Aynen Doğum etsi evet. ağzında bir ifacımızdan, evet. kıçımızdan çekelim falan. Aynen öyle. Ee, ama çağımızda bu neden daha ön plana çıktı? Ee, hareketsiz bir toplum, şu anda modern toplum. Çünkü bizim işimizi yapabilecek makineler icadı olmasıyla beraber evet. biz enerjimizi sarf edemiyoruz. Ya. Bu biriken enerjiler de e, bize evet. stres olarak geri dönüyor. Geri bu dönüyor, şekilde... bu bile geri dönüyor yani. Aynen öyle. Bazen fazla, mesela bir... Markete giriyorsun, birçok çeşit var. Evet. Stres oluyorsun, hangisini alayım Kararsız diye. Kalırız. Yani para çok stres var. Aa, evet, yani, aynen öyle. Tabii bir araştırmaya göre mesela ortalama Hı -hı. Türkiye üzerinden konuşursak Hı -hı. 10 bin ve üzeri gelire sahipler de stresi artıyor. 11 bin evet. olunca 12 bin ortalama yani 6000 bin bin arası bu dünya çapında evet. farklı bir yerde yapılan araştırma ama işte dolar kurunu TL'ye çevirdiğimde ben bunu buldum yani altı bin 10 bin arası en mutlu insanlar evet. var en stressiz insanlar evet. ama altı binden, binden aşağı kazançlarda da birçok stres evet. faktörü var evet. e dediğiniz gibi bu paranın azlığı veya çokluğunda bile hı hı. stresi yönetmeyi bilirsek evet. hayatta baş edebiliriz Evet. Ee, i̇şte sınav kaygısıyla örnek verdiniz. Evet. Ee, i̇yi yönetirsek başarılı oluruz Aynen. ama hiç stres yapmazsak Yang Gel Osman. Harekete geçemeyiz. Evet. Bizim için bir hedef belirleyeceğiz. Önemli evet. bir hedef. E bunu, bunda da bizi harekete geçirecek olan şey tabii ki stres. Stres olmazsak e, sabahın köründe kalkıp işe gitmeyiz. E, i̇şte tatil günlerinde dışarı çıkıp bir görüşmemiz varsa bunları tabii ki yapmayız. Bir stres bize e, faydası çok büyük. Para konusunda da e, stres artı kaybetme korkusu. Sizin tamam. dediğinizde hani yüksek meblaları olan insanlar stres artı kaybetme tabii. korkusu tabii, doğru. yaşarlar. Anksiyon. Eksiyete yaşıyorlar evet, yani. Evet. Kaybetme korkusu Aynen da öyle. çok önemli. Burada en iyi ne olur? En kötü ne olur? Soruların cevaplarını devamlı kovalamak evet. gerekiyor. Yani işten çıkartılırsam ne olur? şey devam edersem ne olur? Gelirim fazla olursa bunu nasıl yönetirim? Bunlar da önemli bir nokta. Nasıl Hı -hı. ki bir sofrada çok şeyin olması da bizi stres yapabilir. Evet. Ya bu az bir strestir belki ama Hı -hı. sonuçta yani karar verme stresi olabilir belki evet. ama bir kuru soğan olduğunda da başka bir stres evet. olabilir. Hani acaba yetecek mi acaba doyacak mı? Ne istediğini bilmeyen mı? insanlar için stres. Evet kararlıysa ne istediğini biliyorsa soğan ekmek yemek istiyorsa onun için stres Doğru. olmaz. Yani olmaz. kararlı olacak ne istediğini bilecek, bilecek. ve bunun için de hedeflerinin adımlarını tek tek e, seçip bu yolda ilerleyecek. Stres kaynağı da o zaman azalacak. Doğru. Ee, tabii ki olacak ama e, daha yönetilmesi de kolay olacak. Stresi yönetirsek, evet. e, biz e, yöneticisi durumuna geliriz Hı -hı. stresin. Evet. O bizim için bir artık uçan at mı olur, e, ne bileyim e, bizim için çalışan bir adam mı olur? Evet. Bizim adamımız olur evet, yani. Evet. Ama yönetemediğimizde ilk evet. boğazlayacak evet. kişimiziz yani. Evet, aynen.